hanımızın zorlaşan hayatını kolaylaştırıcı ve yaşam kalitesini yükseltici hizmetlere önem vereceğiz. Veriyoruz. Onları mesela belediye kreş ve gündüz bakım evleri gerçekleştireceğiz.